Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda masanın üzerinde görmüş olduğunuz Everest'in Phoenix ismini verdiği mesh çözümünü incelemeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz uzun yıllardır böyle internet hayatımızın önemli kavramlarına bir haline geldi. Ama çekmeyen internet sorunu hala en büyük problemlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle pandemi ile beraber. Evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz zaman bu sorun daha da can sıkıcı hale geliyor. Çünkü örneğin bir toplantıya katılacaksınız. Arka tarafta bir odadasınız ya da uzak bir yerdesiniz modeminize. O zaman o toplantıdan verim alamıyorsunuz. Görüntünüz doğru bir şekilde gitmiyor filan filan filan bir sürü sorun yaşıyoruz. Şimdi mesh çözümleri yeni bir teknoloji değil aslında ama fiyatların ucuzlamasıyla beraber artık daha fazla hayatımıza girdi. Ve özellikle de son tüketici tarafında daha farklı ürünler karşımıza çıkmaya başladı. İşte Everest'in bu Phoenix ismini verdiği aile de aslında bunlardan bir tanesi. Biz Bizdeki sürüm ikili kutusunda da görüyorsunuz. Burada da iki tane ürün var ama bunun üçlü versiyonu da var bu arada. Ne farkı var diyecek olursanız aslında temelde bir farkı yok. Sadece üç tane cihaz olmuş oluyor. Bundan üç tane var. Bunda ise bizim sürümümüzde ise iki tane var. Takdir edersiniz ki üç tane olduğu zaman etki alanı daha fazla oluyor. Örneğin bunda mesela... 200 metrekarelik bir e, alanda bir kapsama alanı oluşturabilirken 3 tane olursa bu alan 300 metrekareye çıkartabiliyorsunuz. Yani daha uzun mesafelerde ve daha geniş bir kapsama alanı oluşturmak için üçlüsünü de alabilirsiniz, ikisini de alabilirsiniz. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben cihazın bir genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Aslında birebir aynı iki tane cihaz var karşımıza şöyle dikdörtgen şeklinde üstü biraz daha daha incelmiş bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Arka tarafını çevirdiğimizde bir reset düğmemiz var. Deliği var daha doğrusu. İki tane ethernet, biri çıkış biri giriş olmak üzere bağlantımız var. Bir de güç kablomuzla ve güç girişimiz var. Aynı şekilde bunda da var. Bir de bu cihazların ön tarafında çok küçük bir Everest cihazının altında küçük bir led var. Dişe taktığımız zaman, bağlantı olduğu zaman ya da bir sorun olduğu zaman bu led farklı farklı renklerde yanıyor. Önün sorunsuz bir bağlantı yaptığınızda yeşil yanarken sorun olduğu zaman kırmızı renkte yanıyor. İki adet de adaptörümüz var. Şöyle göstermiş olayım şunları. Bu adaptörleri kullanarak siz gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunları güce takıyorsunuz. Ben şimdi bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu ürünün tam ismi Everest Phoenix MW3-2P, 3P olursa üçlü ürün anlamına geliyor. Mesh Wi-Fi sistemi var bunda, hem 2.4 hem de 5 GHz ve AC1200 desteği sunduğunu söyleyelim. 100 ila 200 metrekarelik bir alan kapsama gücü var, bunu zaten söylemiştik videonun içinde. 1200 Mbps'e kadar da hız desteği veriyor. Önceden hazırlanmış konfigürasyonla hızlı bir kurulum gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir Everest Wi-Fi uygulamamız var. Onun detaylarını birazdan bahsedeceğim. O uygulama yardımıyla gerekli kurulumları yapıyorsunuz. Ethernet çıkış olduğunu söyledik, otomatik optimizasyon olduğunu söyledik. Fiyatı ise 400 TL civarında. En azından biz bu incelemeyi çektiğimiz tarihteki fiyat bahsediyorum. Şimdi gelelim ürünle ilgili yaşadığımız deneyime. Öncelikle kurulumdan bahsetmek istiyorum. Kurulum aslında basit. Bunlardan herhangi birini alıyorsunuz bunu ya da bunu. Herhangi birisi fark etmiyor. Modeminizin, routerınızın ya da internetin olduğu yerin yanında fişe takıyorsunuz bunu. Daha sonra modemden, routerdan ya da internet bir şekilde bir ethernet bağlantınızın olduğunu varsayıyorum. Bu ethernet balansını getirip buraya WAN girişine bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Uygulamadan bu cihazı gösteriyorsunuz ve bulunduğunuz o Wi-Fi'ye bir isim verip bir şifre istiyorsanız koyuyorsunuz. Bu aslında bulunduğu yerde bir Wi-Fi alanı oluşturuyor. Daha sonra yine uygulamayı açıkken bunu... Belli bir mesafede kalmak kaydıyla yani çok uzak bir mesafe olmamak kaydıyla ki mesela kendi yönergilerinde 10 metrelik bir mesafede durması gerektiğini söylüyor. 10 metrelik bir mesafede yine fişe takıyorsunuz artık bunun ikisi iki cihaz birbirini görüyor otomatik olarak ve gerekli bağlantı yapılıyor. Yani bağlantıyı yapmak 5 dakika falan sürdü öyle söyleyeyim. Arada ufak tefek bağlantı kopma sorunları olduğu uygulamayı açtığım zaman ama onu da hallettik ve hızlı bir şekilde kullanmaya başladık. E şimdi şöyle söyleyeyim. Belki aklınıza şu soru gelecektir. Ya ben mesh niye uğraşayım ki? gideyim bir tane access point alayım. Hem daha ucuz olur. Hem de bu kadar böyle hani bir şeyle uğraşmak zorunda kalmam. Evet access point'ler de aslında benzer işi görüyor. Yani daha doğrusu e, erişim noktası çoğaltıcı olarak da geçiyor veya menzil arttırıcı olarak da geçiyor bu cihazlar. Onlar da aslında benzer işleri görüyor. Ama mesh sistemleri hem daha kararlılık sunuyor hem de hız anlamında daha iyi sonuçlar veriyor. Bir de e, mesh sistemlerinde mesela bulunduğunuz yerdeki Wi-Fi şifresini bilmek falan gibi bir dertlerle uğraşmıyorsunuz. Bunu doğrudan kablolu bir bağlantıya bağladıktan sonra diğer cihaz onu otomatik olarak görüyor ve kendi içinde yeni bir ağ oluşturmuş oluyorsunuz. Hani böyle bir farkı var. Mesh'lerle, access point'ler ya da menzil arttırıcı cihazlar arasında. Onlar menzil arttırıcı cihazlar biraz daha basit kalırken bu ürünler biraz daha profesyonel, biraz daha hani Kız anlamında daha iyi sonuçlar verebiliyor ama onları da kullanabilirsiniz, onlar kötüdür diye söylemiyorum. E, fiyatları daha uygun onların tabi tek bir ürünü olduğu için ve sunduklarına baktığımız zaman da o cihazların... hani ...bunlara yakın bir e, deneyim sunduğunu ama e, mesh çözümlerinin daha profesyonel olduğunu özellikle altını çizeyim. Biz kullandık, ben evde kullandım mesela çünkü bizim işlerinde başka bir altyapımız var. Evledik de kurdum, denedim ki benim öyle bir tane mesh daha vardı, iki tane mesh olmuş oldu. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmadı. Bir de bunun güzel bir özelliği var. Mesh sistemleri birçoğunda bulunduğunuz yerde kablolu internete de ihtiyacınız varsa, yani bunu kurdunuz, işte 10 metre, 20 metre ötedeki odada size bir kablolu internet gerekiyor. Bir cihaz kullanıyorsanız kablolu çıkış almak zorundasınız. Bundan kablosuz interneti kabloluya çevirebiliyorsunuz. Bazı akses pointlerde de olan bir özellik ama hepsinde yok, onu söyleyeyim böyle bir fark olduğunu da söyleyeyim. Biz yaptığımız denemelerde oldukça da güzel hızlara ulaştık. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Hem 2.4 olması hem 5 GHz destekli olması iyi. Fiyatının da sunduklarına göre makul olması çok iyi. Onu özellikle altını çizeyim. Çünkü Everest trimleri genelde hani fiyat performansı yüksek ürünler oluyor. Biz de yaptığımız denemelerde bu ürünün fiyat performans anlamında oldukça iyi bir noktada olduğunu gördük arkadaşlar. Hani evinizde böyle İnternet çekme sorunu varsa ya da böyle bir tık daha kaliteli internet altyapısı kurmak istiyorsanız sorunsuz ve problemsiz bir şekilde bu tarz yani Everest'in işte bu modelini veya farklı mesh modellerini öneriyorum. Bir de şöyle bir durum var, onu da özellikle altını çizeyim. Normal, standart olarak fabrika çıkışı ya da internet servis sağlayıcılarının verdiği modemler belli bir adetten sonra biraz sıkıntı çıkartıyor. Yani 10 cihaz bağlandığı zaman 11. cihaz, 12. cihaz, 15. cihazda sorun çıkartmaya başlıyor. Bağlantı hızları düşüyor. Bu tarz çözümler yani modemin Wi-Fi'ni bypass edip böyle bir cihaz üzerinden bütün interneti aktarmanız aslında daha sağlıklı ve daha kararlı bir kablosuz ağ yapısı kurmanız açısından size fayda sağlayacaktır. Böyle bir özelliklerinin olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Evet yavaş yavaş incelemenin sonuna geliyoruz. E, fiyatını ben makul olduğunu söyledim. En azından sunduklarına göre konuşuyorum. Tabii ki bir erişim noktası ya da tekli bir access point'ten çok daha pahalı bu tarz ürünler. Ama benzerlerine baktığımızda bence makul bir kaliteyi makul bir fiyattan sunduğunu söyleyebilirim. Özellikle böyle evinde kararlı bir internet altyapısı kurmak isteyenler ve bunu yaparken hem kablolu hem de kablosuz ihtiyacı olanlar için ben mesh sistemlerini özellikle öneriyorum. Bir de mesh sistemlerinde hani siz odadan odaya dolaşırken otomatik olarak iki cihaz arasında e, bağlı olduğu cihazınız otomatik seçim yapıyor. Sizin hani Wi-Fi'yi değiştirmenize ve gerek kalmadan geçişleri otomatik olarak sağlanıyor. Mesh'in zaten biraz espriste böyle baz istasyonu mantığıyla çalışıyor. E, olur yani aklıda takılan bir soru olabilir. Bu ürünlerin şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? Gibi sorularınız varsa videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince de yanıtlamaya çalıştığımızı söyleyelim. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.